Araba buldum, hemen geliyorum sana. Aa, arabayla birini ezdim. <gülüyor> arabayla birini ezdim. <gülüyor> ya crash yemiş ya da arkadaşını bekliyor yol ortasında. anka şuraya bayağı bu usta attım sana kitleri eyvallah. attım ee, e, e. şöyle yapalım şöyle sen edin. şu 4x'i al scope bulana kadar scope ben eyvallah. bulursam 3x'i otoy'a çekerim kitler eyvallah. senin eyvallah hal eyvallah ben de şuraya gel lutlamış. Şey var burada. Buradan başlamışlar. Aa, gelen oldum mu ki oraya? Olabilir ben ilerden süzüldüm bu. Ses, ses, ses var, ses var, ses var. Burda mı? Burada ya da bir arkası bir arkısın. Bakıyorum o tarafa ama göremedim. Dur bir dakika şuradan bakayım dışarıdan bakayım burada üstten gireceğim helal tek miydi İki olabilir Yürülmüş lan bu yukarı dört, mı sürünmüş? var burada yukarı sürünmüş ya burada. Arkadaşı yok. Arkadaşı bakıyor mu Buraya loot atmış. Geliyor arkadaşı da Evet. Bomba atayım oraya bir saniye. Geldi dışarıda. Aşağıya inme. Adi canım. Yanlış ses ya. Burada. Şurada. Helal be. O nereden? Sen onun önüne mi düşüyorsun? Ya ben pen, pen, pencereye Celim diye uğraşırken yanlışlıkla ha, aşağı, aşağı düştüm. Aşağı düştüm. O bende de çok oluyor biliyor musun? Pencerenin dibine atlayıp bakacağım diye değil mi? Kit vereyim Aynen. mi? Var var. da var. Güzel. Boost vereyim mi? Yok gerek yok şu anda. Al. M4 kıçı var burada. Al iki tane aklım boost. Var var ben sana saldım. He tamam sıkıntı yok. Şu kaneteyi çekeyim abi ben. Kanete uç var burada. Al sana yanak dayana attım. Var var. Bana lazım değil. Yanak dayana her zaman tutarım MK alırsam diye. Onlar buradan sıktı bize. Şey ateş şuradan geldi mi ses? Bizim geldiğimiz yönden geldi. Evet yani. evet. Aile Evde yukarı. Bize mi? Evet evet bize bize bize sağda Şey solda evin dibinde yukarıda şey yukarıda Bak gördün mü Biri yakın Aşağımızda kanka Ela. Bak senin deminki yaptığın hatanın aynısını düştüm. Tam aşağı düşmemek için evet, evet. C şey geri yaptım. Adam baydı. Ay. Şey ben de kendini kaldırma var. Acil bir durumda ihtiyacımız olursa bana hatırlat olur mu? Ben unutuyorum tamam. herhalde onun bende olduğunu. Tamam. Ben arkadaşına gidiyorum. Sen bunu unutla. Git kanka. Memluta ihtiyacım yok ya. Bir şarjör alacağım sen. Ben de bir şarjör magazine dikation falan ya. Ay. Dayı 8x var ya. <gülüyor> Gelsen al bunu bende 6 var. Tamam bakarız bunda da güzel uzun carjör bulduk Tayagon'un en sevdiğim özelliği ya Luke derdini düşünürsün ki öyle. şimdi Tyago'yı bu yüzden abi. çok seviyorum abi 8 aldın değil mi? Yok almadım Almadım mı tamam 6 ben... var ben Aa M.24 derken... varmış aslında M.24 varmış M.24'a geçsem ne olur hmm. Sen ne oynuyorsun? Karma oynuyorsun Kar oynuyorum ben. Tamam o zaman birimiz DM'ler olsun. Bir saniye. Birimiz DM'ler olsun ki daha iyi oluyor. Ben yol çizgisi İki net var, var. üç smoke var, iki flash var. iyi. Bende de beş smoke var. Dört ağrı kesi, beş enerji, altı kit var. Üç yüz tane mermi var. Yeter. Önümüzden araba geliyor. Neyse boş ver ya, drop'a gidelim. Ben ona vursaydım incektim aşağıda. Evet çarpamadık. Aa, tam böyle benim kurtardı. Solda. Şurada araba, araba var. var. Oo, bayağı kalabalık. Kanka buralara bir yere yatacağız. Yakaladığımız tekleyeceğiz. Şu kaya uygun mu? Öyle yapacağım. Şöyle arabayı şuraya bırakacağım. Nasıl bir çikolak? Bunlar drop olmuş hiç burada durmayalım. Backstep yeriz bence. Bu backstep atma niyetinde zaten. Aynen. Gel gidelim. Boş. Hiç gerek yok. Şöyle sağdan bak istersen. Kar çalışır ona. Görürsen. Uzamış ki. <gülüyor> O kaçtı ya. Uzamış. <Gülüyor> o uzamamış lan sağdı. Fatih değil ya. İşaretin mi? Iıı ee, işaret atamamış olabilirim. Direkt sıkmaya odaklandım çünkü. zaten zilin sesini. Aa, aynen öyle. Sola doğru oynamış olabilirler. Buradan geldik. Kayanın sesim. arkasında. Bak ya karakter. Gidecek herhalde o. Gidecek ya. Köpek çünkü. Işte, Geri zekalı hiç, hiç Hiç bence hiç açılma. Şuralarda bir hareket var ama. Tamam aynen. İstiyorsan arabayı bırakalım. Tepede saatten. galiba. Bırakalım bırakalım. O zaman gidelim. Bek falan yer miyiz? sağdan soldan bakın ama. Açık İnşallah. Yer. Aslında yerimiz iyi ya bence. Tepede kalalım. Zaten alan burası. Olur olur. Onlar bize kalacak. Ben bayağı mermi yakmışım ya. Harbi mi? <gülüyor> Vereyim tamam. mi? Beş elli alttı Yok yok şimdilik yeter. 70 tane var. Ney seninki? 30, 40 art 30. Beş Al. Abi 27 tane attım şuraya. Fight'tan çıkarız ya. Yok yok. Ne no olur ne no olmaz ya. Bakarsın belki bir ortada kalır bir şey yok. Sağlama alalım. Haa şu aşağısı biraz daha yapın. Kesin onlar ha. Kaçtılar ya. bir tık sıkıntı olabilir. Haberin olsun. Adamlar drop'ta şurada. Bayağı kişi var drop'ta. Aa önünde düştüm Gel gel gel gel. Gel onları alanın Pist. önünde tutarız gel. Yok gelecek onlar zaten buraya. Aynen aynen. Şöyle önlerine doğru gidiyorum. Koşuyor gördüm. İşaret atarız. da. Sık de zaman sıkalım. Biraz açığa çıksınlar biraz. Tamam, Bekleyelim. Ben de garanticiyim. Araba geliyor arkamızda. Yas bize gelmiyor ya. Aha. Yanımız. Burada. Tamam, burayı bana bırak. Ah! Siktir lan. Ay krozas var. Nerede? Yakın mı? Yok yok vurdum. Buzum. Direkt öldü mü o? Direkt öldü. Ben ona çökerim ya. Yüzde bir milyon çökerim ben ona. Grazası var alacağım mı? Alacağım alacağım. Direkt öl. Ben arkadaşını vurdum sen o zaman onu vurdun. Aha. Öyle oldu o zaman. Aynı anda vurduk. Hmm. A, R, Comp, -E Chart, istiyor musun? Ya ya hiçbir şeye ihtiyacım yok. BK varsa belki. Var var, alırım. Bunda hiçbir şey almamada gerek yok. 556 da saldım ha ya Yok, evet. sıkıntı yok. Ben fullim o konuda. 252 tane var ya. Ses, ses. Ben geldim. Yok. Senin sesi mi çarptı acaba? O olabilir çünkü ben buradayım. Hadi çıkalım ya. Çekeyim bende benden. Tamam. Ses benden belki benden çekmiş olabilir. Bazen şey olabilir. oluyor ya. Düşman sesi gibi duyuluyor ya. Eyvallah. İyiyiz biz. Sıkıntı yok. Çit şey vereyim buz vereyim buz. Yo var 4-5 tane var. Al iki tane attım buraya. Enerji attım Enerji alırsın enerjiyi. Sargalayayım bir tane de. Biz susturucu. Bak şurada bot bot değil sence ya bence bot mu? Şurada değil bak, mi? Geliyor. Mutant. Ne Sıf. bileyim mutant taşıyor ya. 500 bot sadece. Değil değil. Değil değil mi? Değil, değil. Senin önüne geçiyorum ha, diye vurmak istemiyorum. Yo yo yo yo. Ağaçta mı? Yok yok Aha, aşağı indi şurada bak. Çıkacak o ya buradan bir yerden çıkacak. bomba var ne bir şey. Kalk sen orada. Kalkan. Aha burada. Şurada. Helal. Helal. Yedi bayağı ama ölmedi. Sana kendini kaldırıma getireyim ben dur. Vay Alırım. Gir şuraya. Kör kurşunlara gitmeyelim. O çünkü o sen mutant var diye mi şey dedin? He? ha ha. Hani aklı. Yani mutant kullanmak için, için ya ben olması lazım bir insanın. Şu ağacın arkası dolu zaten belli. Aynı bizim yerimiz iyi ya. Aynen aynen gir dönüyorum zaten. İyi biraz uzak da oynayabiliriz en azından. Aynen alan dibeyiz ya bakarsın. Kaldırma aldık. Aynen öyle. Bebeğimizden uzak oynayabiliriz sıkıntı yok. Ona kurşun var. Aslında onun düşmesi lazım da ama. Çünkü alan karlada ha. Aynen öyle. Aha, gördüm. Öyle. Bak şurada dönüyorum geriye. İşaretledim sadece. İşaret. Şimdi oradan sarıda, evet. sarı da. Sarı da Direkt öldü, direkt öldü. Devam. Sarı derken şimdi sarı işaret. burayı cover varmış. alıp, şu sarıdan koştu. Hala orada olabilir. Şu kayada. Tamam. Ya da sağa doğru açmış olabilir. O zaman tarla içi gidelim. Şuraya alttan. Aynen aynen. Şu arkayı coverlayıp. Aynen öyle. Aynen böyle. Boştura koştura gideceğiz. Bak, burada yatan da olabilir ha. Çok tehlikeli var ya. İnşallah yoktur diyerek. Önümüz çok sakat ya. Aynen. Şuraya bir atabilsek kendimiz var ya. Efsane olur da. Atarız inşallah ya. Bakalım. Şu çocuktan korkuyorum sarıdan. Solumuz evet. Sağ boş. Şurada motor durmuş, işaretim. Koşu, ah önümüz dolu. AVM var, gel, gel buradan, gel Coverlı burası. Vuracaktım ona ama neyse. Öbür G adam da G koşuyor, öbür A adam da kalmıyor. Tamam. Öbür adam, öbür adam da koşuyor, kayadan çıktı haberin olsun. Bu ne lan? Adamı gözümün önünde vurdular ama ne Koşuyor, bak işaretim. Koşuyor tarlada. Gördüm gördüm. Bayağı da. Şu solumuzu bir kapatayım mı? Ben de şu arkayı kapatacağım. Gördüm seni bir çakırdı. Şuradan pikliyor. Görsem çakacağım da. Bunlara ben şuradan arkamıza bakıyorum. Arkamız gelecek çünkü. Ya, 3x yok. Anka ben size o boşlukta vururum ama. Evet, üstümüze koş Koştuk. <gülüyor> biri dışarıda mı kaldı? Dışarıda kaldı. Biri arabaya binmedi. Arabadakinin canı az. Düşürdüm. ölmesi lazım. Nereden vuruyor bu ya? Arkadan vuruyor da. Şu tepemizdekini bir vurmamız lazım. galiba. Şuradan koşalım ya. Olmadı. Yapacak bir şey yok. O bizi görüyor şu anda. Hay. Sağda sağda şeyde bak. Bak şurada. Of az daha sana vuruyordum. İşaretimde. Yedi biraz ama. Kanka buradan bir kas gerek neyin kırıksa tazele, başka smoğum kalmadı zaten. Beni, ben de bir tane smok var onu saklıyorum sonra. 7 kişi kaldı zaten. Yatan olabilir ha. Eee, kas kaldım sadece. Tamam, ben de kas kaldım. smok Güzel. smok kaldı. Lan oğlum. Çakal. Dur Kendimi kaldıracağım. Kendimi kaldıracağım. İnşallah koşabilirim. Koştum. Yine düştüm. Gel bana doğru. Aynen. <gülüyor> Burada, şurada alabilirsin. Bekle. Demeciğer sen koş. Sis bitmesin. Sis varsa bir tane atabiliyorsan. Yok. Yok. Tamam ben bir tane önümüze atacağım o zaman. Bir tane var bitiyor zaten. Aç bakalım. Başka da sisim yok. O zaman la ilahe illallah diye. Bir dakika bekle, bekle beraber. Üstümüzü fulleyelim. Aslında alan bu sis ya. Sis alan da adamlar üstten... Bence soldan bir derece. Sola smock açıyorlar <gülüyor> üstümüzdeler. Tamam ben gidiyorum adam doğru. Solo'yu gördüm. Kanka o P90 yazık... Solo bitti. Diğeri şurada. Bir tanesi de burada. Maddeye devam ne olur? Of, biri de yanımda. Karşımda hemen. Düşmedin değil mi? Yok, düşmedim de. Bombam olsaydı. Oyna kanka. Gör. Çok yedi, çok yedi. Helal. Beyler görüşmek üzere. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aykut kardeş eline sağlık. Eyvallah.